Sizlere gerçekleşen bu senaryonun aynısının bizlere de gerçekleştirilmek istediğini söyleseydim. Buna tepkiniz ne olurdu? Evet, hepimiz bu dünyaya belirli zaman aralıklarıyla gönderildik. Hayatımız boyunca kendimize hedefler, hayaller belirleriz. Yaşadığımız zaman diliminde sıkıntı yaşamamak, problemlerimizi çözmek ve rahatça yaşayabilmek için belirli zaman aralıklarıyla dünyaya gönderilen bizlerin yine belirli zaman aralıklarıyla bu dünyadan göçlüklerini görüyoruz. Yani ölüm. En büyük problemimiz olan ölüme çare bulmadan ne kadar mutlu olursak olalım yaşanılan hayatlar elimizde patlıyor. Bu hayatları yaşayalım yaşamasına da yaşamaktan önce en büyük problemimize yani ölüme bir çare bulalım ki Uğruna yıllarımızı harcadığımız hayatımız elimizde patlamasın Bazen ise etrafımızda gerçekleşen bu olaylara reaksiyon göstermek isteriz İnsanlığımızın gereği olarak çözüm ararız Ama içerisinde bulunduğumuz sistem buna izin vermez Ve bizleri anlık zevkler ve geçici heveslerle uyuşturmaya çalışır Oysa, ölümü görmezden gelmek, anlık zevkler ve geçici heveslerle oyalanmak ise bırakın çözüme götürmeyi, aksine bizi çözümsüzlüğe sürükler. Tamamen çözümsüz olan bu sistem yerine, çözüm iddiasında bulunanı dinlemek, daha mantıklı değil mi? Peki, nedir bu çözüm iddiası?